Yeniden merhaba arkadaşlar. Lap Akademi bünyesinde gıdalarda pestisit analizleri üzerine hazırladığımız sunum serimizin ikincisine hoş geldiniz. Serimizin ilk seminerinde pestisit nedir, ne amaç ile kullanılır anlamaya çalışmıştık. Artık analiz sürecine başlamadan önce analitlerin cihaz ve kolon şartları altındaki davranışları üzerine odaklanabiliriz. Bu bölümde ilk olarak analiz sürecindeki kromatografik cihazların tarihsel gelişimine bakacağız. Cihaz metodunun önemine değineceğiz. Ardından analitlerin likit ve gaz kromatografik MS dedektörlerdeki ayrımında ve kantitasyonunda maksimum faydayı nasıl elde edebileceğimiz üzerine yoğunlaşarak sunumumuzu 60'lı yıllarda başlayan serüven, gaz kromatografisinde kapiler kolonların gelişimiyle pestisit analizlerinde çığır açmıştı. Başlarda varyok analizi olarak yapılan pestisit analizleri, kolon kaplama teknolojisindeki ilerleme ve fiziksel çapın incelerek kolonun seçiciliğinin artması ile düşük seviyelerde kantitasyonu da mümkün hale getirdi. Ancak e, polar uçuculuğu düşük veya ısıya duyarlı pestsitler için halen çözüme ihtiyaç vardı. İmdada likit kromatografi yetişti. Özellikle 80'lerde UV ve flüoresans dedektörlerinin devreye girmesiyle ters faz sıvı kromatografisi pestsit analizlerinin vazgeçilmezi oldu. Dedektör hassasiyeti ve kolon ayrımlarının hızla gelişmesi analiz çeşitliliğini arttırdığı gibi dedeksiyon limitlerini de daha da aşağılara taşıdı. Ancak buradaki en büyük atılım kütle spektrometrisi ile geldi. MS teknolojisindeki gelişmelerin hız kazanmasıyla farklı yapıdaki pestisitlerin aynı anda analiz edilmesi sağlandı. Gerek kimyasal gerekse fiziksel yapıları farklı pestitler için farklı ekstraksiyonlar yapıldığı gibi farklı dedektörlerde analiz ediliyordu. Çok da değil çalışma hayatımın ilk senelerinde bir numunede pestit analizi yapabilmek için 4 farklı cihaz ve 3 farklı ekstraksiyon protokolü gerçekleştiriyorduk. Bu da çok yoğun iş gücü ve doğaya daha fazla atık bırakmaktı. MS dedektörler sayesinde belirlenen kantitasyon limitlerine inilebilir oldu. Ekstraksiyon sadeleşti. Çünkü dedektörün seçiciliği ve sinyal üretme kapasitesi diğer dedektörlere göre daha yüksekti. Günümüzde metodu doğru kurgulanmış bir cihazda tek enjeksiyonda da l de 400 ve üzeri g de 200 pesticide kolaylıkla analiz edilebilir. Bakın sağ üstte 100 ppb seviyesinde hazırlanmış pesticide mixinin l-smsms total ion kromatografisini görüyoruz yaklaşık 500 pestisit 15 dakika içerisinde analiz edilebiliyor. Sağ alttaki ise bir GCMSMS'te total ion kromatografi. Bakın burada siyah kromatografinin altında kırmızı çok düşük sinyalli bir TIC daha görünüyor. Overlay yapılmış siyah ile kırmızı kromatogramlar aynı diyel üzerinden ardışık İki ayrı metod ile enjeksiyon yapılmış. Aradaki fark ne kadar kuvvetli değil mi? İşte kullanıcı tarafından metodu doğru ayarlanmamış ve optimum cihaz şartları düzenlenmemiş metot arasındaki fark. Tabi burada cihaz operatörüne optimum cihaz şartlarını tespit etmede çok iş düşüyor. Arkadaşlar uzmanlığım boyunca marka ve model olarak birçok cihazla çalıştım ve denemeler yapma fırsatı buldum. Sizlere diyebilirim ki iyi cihaz yoktur. Yalnızca iyi kullanıcı vardır. Belki şöyle bir örnekle de daha iyi açıklayabilirim. Ronaldo'nun giydiği futbol ayakkabısının markasını değiştirsek... Ronaldo'nun futbolu değişir mi? Veya bizler Ronaldo'nun ayakkabılarını giysek onun gibi futbol oynayabilir miyiz? Arkadaşlar cihaz firmalarının satış temsilcileri elbette tüm cihazlarının özelliklerini bağlandıra bağlandıra anlatır. Ancak onu kullanacak sizlersiniz. dersiniz bunu unutmayın. Tekrarlıyorum iyi cihaz yoktur. Yalnızca iyi kullanıcı vardır. Evet, gelelim seçim yapma paradoksuna. Arkadaşlar, şemaya ilk baktığımızda yalnızca GC'de ve yalnızca LC'de bakılan pestisitler mevcut. Bu pestisitler için seçim yapmak çok kolay. Çünkü seçim şansımız yok. Ayrıca görüldüğü üzere pestisit analizlerinde SMS cihazı Etken madde sayısı olarak her zaman daha fazla yük alıyor. Asıl soru iki kromatografide de yani burada LC kesişim GC'den bahsediyoruz. Analiz edilebilen pesistler için. Analizimin en güvenilir sonuç vermesi anlamında cihaz seçimim ne olmalı? Peki bu neden önemli? Bu işi baştan çok iyi tasarlamış olmanız gerekiyor validasyon sürecinde ve rutin analizde laboratuvar olarak maddi, zamansal ve emeksel kayıplar yaşamamanız için bu önemli. Özellikle polaritesi yüksek, suda çözünen pestitlerin büyük bir kısmı likit kromatografide analiz edilirken, volatilitesi yüksek, kaynama sıcaklığı düşük, Bileşikler içinse gaz kromatografi tercih edilir. Ancak iki kromatografik ayrımda da sonuç veren aktifler için hangi cihazı seçmemiz gerektiği tam bir mühendisliktir. Burada sinyal gücü, kolondaki pik şekli, kolon yorulmaya başladıktan sonraki sinyal gürültü oranı, diğer bileşiklerle interferansı gibi birçok parametre dikkate alınmalıdır. Örneğin diklorvos GC-MS'te çok iyi sinyal üretir ancak kolondaki triklorfonun liner içerisinde degradasyonu ile de diklorvos oluşur. Dolayısıyla kantitasyon için GC'de diklorvos analizi daima sorunludur. LC-MS'te bakıyorsanız bu sefer de matrix interferansı devreye girer. Örneğin Çilek numunelerinde DDVP yanlış pozitif sonuç verdirebilir. Dolayısıyla iki cihazda paralel cross-check şeklinde çalışmak en mantıklısıdır. Özellikle GCMSMS'de ortak parçalanma ürünleri olan birbirine yakın alıkonma zamanına sahip analitler çok dikkatli analiz edilmelidir. Pik çözünürlüğü önemli bir parametridir. Burada görüldüğü üzere klorpirifos metil ile paratyon metilin parçalanma iyon geçişleri benzerdir. Sadece RT ile ayırabiliriz. Ancak klorpirifos metilin sinyali düşük olan ayrı bir parçalanma ürünü daha vardır ki bu ayırt edici iyonu kullanırsanız asla iki etkini birbirine karıştırarak yanlış pozitif sonuç vermezsiniz. Gerek GC gerek LCD olsun kolonlar pahalı sarf malzemelerdir. Dolayısıyla her kullanıcı kolonunu analizin en son güven sınırına kadar kullanmak isteyecektir. Özellikle GC'de sonda gelen sentetik pretroidler kolon kanamasının yoğunlaşması ve kolonun ayrımının kabiliyetinde zayıflaması ile birlikte sinyallerini ve pik metrilerini kaybederler. Bakın burada aynı kolon üzerinde ilk enjeksiyon ile 2000 enjeksiyon sonrası delta piklerini görüyorsunuz. Eğer kendinize iyi bir GC metodu yazmadıysanız kolon kanaması 200. enjeksiyondan itibaren yakanızı bırakmaz. Her zaman dediğim gibi cihazın optimum sinyal üretme şartlarını bilecek kişi siz dersiniz. Ben 200 enjeksiyonda bir kolonumu değiştirebilirim derseniz sorun yoktur. Eğer değiştirmeyeceğim derseniz iyi bir kolon fırını metodu yazmalısınız. Ya da likit kromatografide delta metrini analiz edebilirsiniz ancak orada da delta metrinin cis ve trans izomerlerini ayırt etmeniz zordur. Bazı analitler bazı matrikslerde ghost peak ve interferans verebilir. Örneğin LC'de dozomet klorofili yüksek matrikslerde, GC'de greyfurt matrisinde azinfos metil ve azinfos etil yanlış pozitif sonuç vermeye neden olabilir. Böyle durumlarda her iki cihazda da aynı etkenin taranması en mantıklı çözüm olacaktır. Mixte zamanla stabilitesini yitiren ve degrade olan pestitlerin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Böyle pestitlerin sinyali düşerken metabolitlerinin sinyali yükselme eğilimindedir. Mix ana stoktan yakın periyotlar ile yenilenmeli. Eğer bu etkenlerden herhangi birine rastlandıysa ayrıca tekli kalibrasyon eli hazırlanıp öyle sonuç verilmelidir. Amitraz, DMA, DMF, DMPPF, Kaptanda THPI, özellikle benomil ve tiofanat metil zamanla ekstraksiyon aşamasında ve cihaz şartlarında karbinalizeme dönüşmektedir. Bakın burada cihaza 100 ppb seviyesinde benomil enjeksiyonu yapılmış. Mobil faz ve source içerisinde degrade olan benomil 16 ppb seviyesinde karbenizm sinyali oluşturmuştur. Eğer bir karbenizm piki gördüyseniz mutlaka teknik kalibrasyon eğrisi hazırlayıp buna göre sonuç vermelisiniz. Bazı pestisitler, molekül ağırlıkları tamamen aynı olup izomerik yapıdadırlar. Kütle dedektörü eğer kolonunuz şiral özellikle değilse bunu ayıramaz. Kaldı ki pestisit analizlerinde kullanılan 5ms kolonların böyle bir özelliği de yoktur. Metalaksil, metalaksilem, metalaklor, metalaklor-S ve buna benzer birçok pestisin yalnız birimixe konulmalıdır. Hatta S metaloklor ruhsatlı bir pestit olmasına karşı metaloklor 2011 yılından bu yana kullanımı yasaklı bir pestittir. Eğer bu pestitleri şirel ayrım yapan kolonda analiz yapmıyorsanız toplam olarak raporlamalısınız. Bazı izomerik yapıdaki pest setler mix'in içerisinde birbirlerinin sinyallerini mutlaka yükseltirler. Eğer siz ayrı ayrı izomerleri raporluyorsanız bunun validasyonunda her bir izomerik yapı için ayrı ayrı yapmalısınız. Örneğin sipermetrin buna iyi bir örnektir. Bakın burada spermetinin 4 izomeri alfa, beta, teta, zeta tekli verildiğinde ve mix olarak verildiğinde oluşan pikleri incelediğimizde bazı piklerin birbirleri üzerine geldiğini net olarak görebiliyoruz. Eğer analizinizde alfa metrin raporluyorsanız bunu mutlaka ayrı bir kalibrasyon eğrisi çizip onunla sonuç vermelisiniz. Evet LAP Akademi bünyesinde hazırladığımız gıdalarda pestizit analizi seminerlerimizin ikinci sonumunun sonuna geldik. Serimizin üçüncü sonumunda görüşmek üzere sağlık ve huzurla kalın.